Tolga Özbek bugün İstanbul'da modelcilerle beraberiz. 8.sü düzenlenen ölçekli modelcilik e, yarışmasına, uçaklardan helikopterlere, dinorama canlandırmalardan, sivil araçlara, tanklara, e, çeşitli gemilere hatta denizaltılara kadar 400'ün e, 400 üzerinde model bugün buralarda sergileniyor. İsterseniz şöyle bir dolaşalım bakalım neler var. Bu arada tabii kendi yaptığım 3 var. Onları da size göstereceğim. Hadi birlikte ulaşıyoruz. Önçek olarak 1.32 F-16'lara birlikte bakıyoruz. Gerçekten her türlü detay üzerinde bombaları ile var, füzeleri ile var. Yan tarafta da 192. filo için özel kaplan boyamaya sahip F-16'yı görüyoruz. Hemen başında da T-33. t 33ü uçağı Hava Kuvvetleri'nin 1952'de hizmete giren ilk jet uçağı. Biraz arkasında ise F4 kuşağının C modeli, hemen arkasında da B modeli. Donanma, daha doğrusu beriz piyadeleri için hazırlanmış modeli. Burada ee, su 25 var, arkasında 3 tane F14 büyük ölçekli modeller olarak yerlerini almış. Şöyle bir baktık, buralara doğru baktık. Uçaklara devam ediyoruz. C-N-235 tıkrava kuvvetlerinin hafif nakliye uçağı. Yanında yeninin aldığı C-47. Şöyle uçaklara bakıyoruz. B-52 bombakman uçağı. Şurada da hemen 737 uçağından yolcu uçağından geliştirilmiş tıkrava kuvvetlerinin barış kartalı uçağı. Gövde olarak 737'nin 700 serisi. Kanatları 800 ve tepede Kocaman Poltrop Duyman'ın geliştirdiği özel e, radarı görüyoruz. Gerçekten çok hava kuvvetlerinin 4 adetle önemli bir uçağı. Tabi arada tarihsel uçaklar da var. Dornier f 58 var. var. Burada da 2. Dünya Savaşı'nın önemli uçağı B-25. Uçaklar üzerinde hazırlanan detaylar çok önemli. Örneğin burada 2. Dünya Savaşı uçağı. Kanatlarının üzerindeki paneller açılmış, hidrolik, pompalar, kabloların hepsi birer el işçiliği. Ve bu el işçiliği arttıkça da e, bunlar da tabii ki doğru bir şekilde modele uygulandıktan sonra modelin e, yarışmalarda özellikle derece almaya başlıyor, önem arz ediyor. Gerçekten bu tür modelleri yapmak hobicilik açısından çok önemli. El işçiliğini geliştiriyor. Bir taraftan insanları araştırmaya yöneltiyor burada Türk Yıldızların Uçağı. Ve havacılık tarihinin kültürünün gelişmesi açısından çok çok önemli bir durum sağlıyor. Burada belirtmemizde fayda var. Sizlere uçakları anlattım ama bir de figürler var. Figürler farklı ölçeklerle hazırlanmış. Tarihi veya günümüz askerlerinin, tarihi karakterlerin veya bu wargaming olarak adlandırılan ee, çeşitli oyun figürleri burada var. Ben de yarışmaya büst kategorisinde katıldım. Büstleri de burada göreceksiniz. Tabii çok değerli sanatçı arkadaşlar var. Ee, şu öndeki Selahattin Eyübi hemen arkasında bir Astronaut Yürügögen büstü var. Onun arkasında da Alman U-Bot kapkanı figürü bu üç figür ev tarafından yapıldı. Tabii bu ustaların arasında benimkiler çok çok ee, Mükemmel durmuyor ama gerçekten çok usta modelcilerin burada e, figürlerin olduğunu belirtmemde fayda var. Genç kardeşlerimiz model yaptığı zaman ne katı, katıyorlar hayatlarına? Şimdi e, bu işe e, sadece hobi olarak bakmamak lazım. Çünkü e, statik modelciliğin içerisinde çok farklı e, yani, unsurlar var. İşte, çocuklarımızın kişisel gelişimlerine yardımcı olacak, yani, hayat görüşlerini farklı yönde geliştirecek senin bilim tarih e, bilgisi e, gözlem araştırma e, el becerisi e, bunun gibi birçok e, aktiviteyi içerdiği için e, modelcilikten daha öte bir şey olarak bakmak lazım bu işe. E, biz bunları geçmiş dönemde yaşadık. E, yaşadıklarımızı da çocuklarımıza aşılayarak bizden sonra da bu hobinin bu şekilde devam etmesini. Hem ülke sanayi savunma sanayine de katkı olabileceğini düşündüğümüz bir hobi. E, umarım faydalı olabiliyoruzdur. E, onun dışında Gençler için de elimizden gelmeye, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hatta bu sene e, ilk defa çocuklar için bir etkinlik düzenledik. E, çok da güzel geçti. Çocuklar da çok meraklı. E, etkinlikten sonra tabii önümüzde bir tatil dönemi var çocuklar için. O tatil dönemi geçtikten sonra e, okulların açıldığı dönemde sonbaharda bu etkinliği kadar Yüzya'daki dernek ve gezimizde de devam ettiriyoruz. E, tabii ki dioramalar herhalde saat taşıyan bir kavram var. Arkada bir zırhlı personel taşıyıcıyı çeken güzel bir trenler, çeşitli tam diyorum ama bunların ölçekleri sanıyorum 1.72 evet, 1.72. Şurada da hemen bir rideri görüyoruz, etrafındaki detaylar gerçekten yüksek el işçiliği gerektiren e, birer model çalışmaları birçok insanın tabii burada merakla takip ediyor. İsterseniz şöyle gemi tarafına da birlikte geçelim. Gemi deyince çıkartma gemileri, uçak gemileri, 2. Dünya Savaşı'nın gemileri, Hovercraft'lar, epey farklı model var. Burada da tabii ki sivil bir okuruz gemileri, eski yelkenli gemiler, gerçekten gemileri de yapmak kolay olmadığını belirtmem fayda var. Çok ince parçaları, antenleri ne kadar detaylandırırsanız o kadar iyi hale geliyor. <gülüyor> Hemen arkada biz denizaltları okuruz, Fenerbahçe okurulmuş ve burada da farklı farklı denizaltıları birlikte görüyoruz. <gülüyor> Peki senin havacılık hobin nasıl başladı? Model yaparak mı başladı? Evet, model yaparak başladı. 7 yaşında annemin aldığı 1'e 72 çekmeç Matchbox marka, Mesel Schmidt 109 E4 Trop maketini yaparak başladığım yedinci yaş günümdü. Hala hatırlıyorum, umuyla yapıştırmıştım ve ya asla yapmaması gereken bir şey. Ve onu uçurarak yemek almaya gittiğimizi hatırlıyorum. Ve o maket seni bugünkü e, profesyonel olarak havacılık kariyerine aslında bir başlangıcı oldu. Kesinlikle. E, bizim zamanımızda kredi sistem başlamıştı ve ben yabancı dilleri seçmiştim. Fakat havacılık içimde büyük bir aşktı. E, bunu nasıl yönler, yönetebilirim diye düşünürken Önce e, hava yollarında yarı zamanlı kabin memuru olarak işe başladım. Ayağım yerden kesiliyordu çünkü bulutların üzerindeydi. Sonra amatör olarak e, özel pilot lisansı, sivil pilot lisansı alarak e, hobi amaçlı amatörce uçmayı düşündüm e, ve bir abim sayesinde buna adım attım. E, o günü de hatırlıyorum. E, Sayın Tolga Özbek beraber ve e, öğretmen Oran Köse ile beraber Cessna 172 uçuşu yapmıştık ve ondan sonra amatör pilot lisansı almak için eğitime başlamaya karar verdim. Sonrasında maketçiliğin getirdiği o merak, kitap okuma, bıçaklar hakkında her türlü teknik, olabilecek her türlü teknik bilgiyi öğrenerek bilgilerimi geliştirdim. Ve pilot olmak için yürüdüğüm yolda, eğitim hayatında bana yardımcı oldu. Maket sayesinde de şimdi profesör olarak lavacılıkla ilgili ediyoruz. Çeşitli kara araçları ve işte örneğin Palanx MK5 MK15 olarak adlandırılan atış sistemleri de. Gemi toplarının burada modelleri var. Gerçekten kara araçları özel nükleer füzeler taşıyan araçların burada modelleri mevcut. Keza Kara kuvvetlerinde kullanılmış M47 Platon tankının bir yorama haline getirilmiş bir zemin havuk içine koymuş durumda. Bir de tabi modelcilikte what if yani bu olsaydı ne olurdu gibi bir yaklaşım var. Burada da bir Su-30 MK kitini görüyorsunuz. Türk koklar da Türk bayraklı. Gerçekte tabi böyle bir uçak yok ama modelcimiz hayalini what if olarak adlandırılan bölümde bu şekilde hayata getirmiş. Hatırlayacaksınız Nuri Demir NU-D40'ın da modeli var burada. Bununla ilgili bir video hazırlamıştık. Ee, gerçekten çift motorlu, çift kuyruklu bir model. Keza What de çok güzel farklı farklı modeller yarışmada yerini almış. Bunlar da özel bir kategori olduğunu de fayda var. Şimdi tabi dolaşırken bir sürü profesy profesyonel insan var. Başka başka mesleklerden ama siz bir sanatçı olarak bir de gördüğümüz F100'de F84G'yi yaptınız. Evet. Biraz sizin ağzınızdan duyalım mı? Nasıl modelcilik ne zaman başladı sizde? Küçük yaşta başladı diyebilirim. Neredeyse 50 senedir model yapıyorum ama ilk defa yarışmaya. Yani genç bir çocuk gibi heyecanlıyorum Açıkçası büyük bir heyecan duyuyorum. Tabii sizin hayatınıza boyalar bir çok evet, önemli hayatım, bir parça ama evet, hep bir insanlara bir şey beğendirmekle uğraştım. Çünkü hayatım Hoca Restin olsun, film olsun. bu da yani maketi yapmamın sebebi hobi olarak yani kimseye bir şey yapmadan alıp kendi köşeye koymaktı. Ama arkadaşlarım sağ olsun, sizler sağ olun, desteklerinizle de. ben de genç bir arkadaş gibi bu heyecanı yaşıyorum. En çok hangi dönem uçaklarına ilginiz var? 50'ler. 1950. Neden 1950'ler? Hepsi Cadillac, Chevrolet, <gülüyor> Belayer <gülüyor> Havacılığın ilk jetlerin evet, evet. gerçekten... 86lar F-84'ler, evet. ne diyeyim ya, Phantom'lara kadarki bir süreç ee, Oğlumuz da burada. Evet. E, merak var mı maketçiliğe? Var abi, var. var. Yapıyor musun? Baba yardım ediyorum. Tamam o öyle evet, birinci adımı o ondan sonra. <gülüyor> ondan sonra. Ondan sonra bakacağız artık inşallah. Kendisi olur. arabacıdır. İyi iyi iyi iyi. Bir, bir uçakçıysa bir de model olarak arabacı lazım yani. Aynen. <gülüyor> çok çok teşekkürler kolay gelsin sizlere. İyi ki varsın. Sağol. Tamam. Benim çok uzun süredir dostum planörden devre arkadaşım. Bir diş hekimiyle sizi tanıştıracağız. ve isminizi alalım. Mehmet Özel. Mehmet'i hatırlayacaksınız Türk Yıldızları ile evinde sağ olsun bizi ağırlayıp... Ha, işte o, o, o Evet. Eee modellerini bir görelim. mi? Neler yaptın yarışmaya? Eee <gülüyor> Coco yaptım. F 16 c Sufa yaptım. İsrail. Bir tane Amerikan 18 d yaptım. E, bunda biraz daha fazla eskitme var. Diğerlerinde daha az. Bu biraz... Çölde uçtuğu için daha çok çöl kamuflajı var gibi. Modelcilik senin hayatına ne katıyor? Çünkü diş hekimi olarak minicik bir yerde çalışıyorsun. Modelciliğin de çok farkı yok aslında. Modelcilik daha çok diş hekimine katıyor desek. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. İkisi de birbirini destekliyor gerçekten. Ee, ama modelcilik benim tutkum. Ee, onu yaptıkça mutlu oluyorum. Bu yarışma, bu sergi de çok faydalı. Burada birçok şey öğreniyorum başka arkadaşlarımdan. Aynı maket yapan başka arkadaşlarımdan öğreniyorum ve bir sonraki maketim daha iyi oluyor. Her seferin daha iyi oluyor. Bu tür organizasyonlara bayılıyorum. Ee, şey temaşa gibi. Çok hoşuma gidiyor. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ee, burada olayım diye mesela bir kamp gezisini iptal ettim. Boş ver. Uçaklar her zaman daha iyi. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver. Geçen günce mesela hiç uyumadım maket yetiştireceğim Son gece bir tane daha yetiştirmek için uykusuz kalacaktım, baktım, yanlış işler yapıyorum, bıraktım. Beş tane maket getirdim. Getirdiğim için aslında, bu bir yarışma da aynı zamanda ama sadece getirdiğim için bence yarışmayı ben kazandım. Ağzına sağlık, haberleşmek üzere. Modelciler açısından Tarık çok önemli bizler için. Dekaller hazırlıyor ama yeni bir atılım var. 1.32 ölçek F4 çıkartıyorsunuz. Biraz önce test baskılarına baktım. Tarık biraz bilgi alalım. Ne zaman çıkacak maket? Teşekkür ederim. Önce ilgilin e, için Tolga ilgili abi. E, şöyle F4 e, bütün dünyada kullanılan çok önemli bir platform. E, Birçok ülke kullanmış. Ve ilk başlangıç modeli F4B aslında. Önce e, ilk versiyon varyasyon yapılıyor ama servise gelen ilk versiyon. B, Vietnam Savaşı'nda ve bazı şeylerde görevlerde çok kullanıldı. Dolayısıyla biz de bunu tercih ettik. F4B'den çıkalım. f 4 platformunun tamamını yapmaya çalışacağız. Hücümüz yettiğince bunu üretmeye çalışacağız. İlk ürünümüz F4B olacak. 1.32 Yaklaşık dört yıl önce başladık. Üç defa çizim yapıldı. Atıldı çöpe. Tekrar dördüncüsü yapıldı. Daha doğrusunu, daha iyisini elde etmek için çalışıyoruz. <gülüyor> gerek çizimler olsun, gerek bilgi, deneyim, harika çalışması ve üretim çalışmalarını tamamı Türkiye'de, ülkemize gerçekleştirilecek. Bu konuda özel bir gayret sarf etmek. Kaç parça olacak? Biraz detay alalım mı? bu? Bayağı büyük bir kit. 500 parçanın üzerinde olmasını bekliyoruz. Çünkü evet, büyük bir kit ne kadar büyürse detaylar da büyümek zorunda. Dolayısıyla e, öyle bir büyüklükte detayları saklamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Veya modelcinin yapmasını beklemek e, bence bencillik olacak. Dolayısıyla e, verebildiğimiz kadar detaya girmeye çalışıyoruz. Bu da parça sayısını maalesef artırıyor. Aslında çok istenen bir şeydir. Bazen sıkılabiliyor insanlar ama eee biz öyle bir e, yapım şeyi kur, kurduk ki eee ve şeyi yıllardır tabii model yapmanın getirmiş olduğu bir bilgiler gibi de var. E, en kolay şekilde nasıl birleştirebilir? En doğru şekilde nasıl değerlendirebilir? Bunun üzerinde çalışarak parça sayımız çok olsa da çok kolay yapılabilecek bir kitap edip çalışıyoruz. Yarışmanın önemli konularından biri de yüzüncü yıl sergisi. Cumhuriyet'in 100. yılı ve burada çeşitli böyle hem georamalar hem Türk Hava Kuvvetleri, Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar sergileniyor. İşte F-16'ları görüyorsunuz burada. ve Tabi ki e, burada Yavuz Zırhlısı gerçekten Türk Bahriyecilik tarihinin çok çok önemli. E, gemilerinden bir tanesi. Şöyle Yavuz'u da görelim. Gerçekten önemli. Aynı şekilde F-100 F-80 4G Sahil güvenlik için hazırlanmış e, Geminin tam tipini bilmiyorum burada F4'ler Solo Türk F16'yı görüyoruz 192 filonun özel boyaması Tiger Meet için Hemen arkasında da tabii ki Özgür Projesi Türkiye tarafından modernize edilen Blok özel Dijital boyamasıyla Şöyle, Gerçekten her taraf F16'lar, F4 uçakları Blok 50 Plus'lar Görüyorsunuz üzerinde yakıt tankları mevcut F5 F104 yine bir F4 çeşitli Türk e, kara kuvvetlerine ait tanklar Tankları görüyoruz burada. Daha tarihi tankların yanı sıra e, epey bir detaylı halde buraya konulmuş durumda. Ve tabii ki silahlı kuvvetlerle ilgili dioramalar da var. Burada bir stop dioraması. Bir Türk Hava Yolları uçağı 319 Şöyle geriye doğru dönüyoruz, ölçek biraz daha küçülüyor burada ve yüzüncü yıl e, modelcilik e, kulübü bu yüzüncü yılla ilgili modellerle ilgili önümüzdeki 29 Ekim'de çıkartılacak bir e, kitap hazırlayacak ve bu kitapta bu modeller yer alacak.